Yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Bu videoda yorumlarda sık sorulan bir sorunun cevabını yapacağız. Ayrıldan de pratik bir bilgi olacak sizler için. Soru kontağı açıyorum. araç çalışmıyor. Şimdi gösterelim. Kontağı açtık arkadaşlar. Şöyle bir ışıklandırma görüyorsunuz. Burada tabii kontağı açınca her şey devreye girdi. Kapatalım sesi öyle kontra açtınız. Işıklar geldi. Marşı bastınız. Çalıştı mesela. Şimdi marşı bastınız. O gır gır gır gır marşın dönme sesi geliyorsa arkadaşlar. Zayıfsa gır gır gır marş sesi gelip de zayıfsa. Bu akü zayıflığından kaynaklı olabilir. Marş ka kontağı kapattık, kontağı açtık. Tekrardan bu şekilde ışıklar geldi. Marş yapıyorsunuz. Hiç ses yoksa, bu ıı, akü. Çok zayıflamış olabilir. Marşı döndüremiyordur. Diğer bir sebep de marş motoru arızalıdır. Hiç hareket yoktur mesi. Kontağı açıyorsunuz, ışık yanıyor ama marş yapmıyorsa marş motoru arızalanmış olabilir. Diğer bir seçenek ise tekrar kontağı açıyorsunuz, ışıklar var, marş yapmıyorsa. Bir arıza ışığı yanıyorsa göstergede motor arıza ışığı veya yeni otomobillerde ekranlarda bir uyarı veriyorsa o da farklı bir arızadır. Onun için de aracı bilgisayara bağlayıp kontrol etmek lazım. Özetleyecek olursak arkadaşlar kontağı açtık. ışıklar geliyor. Marş yapıyoruz. Marş motorunda hareket varsa çok zayıfsa Akü kaynaklı olabilir. Kontağı açtık, hiç ışık yoksa, o da akü tamamen bitmiş olabilir. Kontağı açtık, ışık var, hiç marş yapmıyor, marş motoru gitmiş olabilir, akü tamamen zayıflamış olabilir veya kontağı açıyoruz, marş yapıyor, araç çalışmıyor, o farklı bir arızadır. Onun içinde aracı bilgisayara bağlatıp kontrol ettirmemiz lazım arkadaşlar. Bu pratik bilgi herkese faydalı olması dileğiyle bu videoda da anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Tek videoyu yararlı bulduysanız beğende bulunmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Tekrardan yeni videolarla görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi seyirler.